Yani ben bir soytarı olduğum için mizahtan niye bahsedeyim? Efendim soytarlıkla ilgili sakın estağfurullah demeyin. Çünkü çok onurlu bir iştir. Kraldan iyidir, en azından kimseye zulmetmiyor. Şimdi... Aman anlamda. Tabii ki de efendim. Bırakalım millet kral olsun.